Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. 5 Soru 5 Çözüm serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu bizim 14. videomuz ve AYT'nin de aynı zamanda 7. videosu. 14 kere 5'ten 70 tane birbirinden kıymetli soru çözmüşüz demek oluyor bu. Evet, gençler bugün AYT kısmında yine farklı yayınlardan da, farklı kitaplardan da sorular sizlere seçmeye gayret gösterdim. Ee, sorularını bizlerle paylaşan yayın evlerine özellikle metin yayınlarına 3-4-5 yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Ee, dilerseniz AYT için bu birbirinden kıymetli 5 tane soruyu çözmek için başlayalım dersimize. Evet ilk sorumuz Parkur AYT'den yine metin yayınlarını sevgili arkadaşlarım bir, bir alt kuruluşu olan diyelim artık Parkur AYT'den yeni çıkan bir, bir kitap arkadaşlarım. TET'si inanılmaz derecede sevildi. Kur kur matematikleri Matematik konularını sevgili arkadaşlarım Bizlere kur kur veren bir kitap Ki zaten e, Kanalımda da bu TET, o, TET parkurun tanıtımında da zaten vardı arkadaşlar Çekiliş videosunda tanıtmıştım Dilerseniz ilk sorumuza bir başlayalım Güzel sorular olduğunu içinde söyleyebilirim Ki mesela bu soru e, Benim aslında bakarsanız Tabi benim seçtiğim bir soru fakat Şöyle de bir soru kitabın içerisinde ÖSYM kurguları var arkadaşlarım. mesela örnek veriyorum bu soru 2020 AYT kurgusu olan bir soru fonksiyonlardan 2020 AYT kurgusu olan bir soru e, tam olarak o sorunun kazanımları değerlendirilerek yazılmış bir soru arkadaşlar bakalım sorularımıza a ve b sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir 3x artı 2 biçimde tanımlanıyor F birleşke Fx'de Fax artı B'ye eşit olduğuna göre A kere B çarpımının değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle ki aslına bakarsanız soru çok açık ve soruda direkt cevabı da görebilmemiz gerekiyor. Şimdi F Fx dediğimiz şey aslında bakarsanız F3x artı 2'dir. Çünkü bana yukarıda Fx'in 3x artı 2 olduğu bilgisi verilmiş. Bu da arkadaşlarım Fax artı B'ye eşitmiş. E şimdi dikkat edin ikisi de F. O halde her iki taraftan F'in tersini, F'in tersini işleme sokarsam, bireşke işleme sokarsam şunlar gidecektir. Ve 3x artı 2'nin sevgili arkadaşlarım Ax artı B'ye eşit olması gerektiğini, buradan A'nın 3 ve B'nin de 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. A kere B sorulmuş cevabımız belirtildiği üzere C seçeneği olacaktı. Geçelim ikinci soruya. Yine ikinci sorumuz da parkur AYT'den alınan bir soru ve yine 2020 AYT kurgusu olan bir soru arkadaşlarım. Yani 2020 ayette çıkan sorunun sevgili arkadaşlarım yandan yemişi diyebiliriz. O kurguyla hazırlanmış bir soru diyebiliriz. ABC gerçel sayılar olmak üzere, ax kare artı bx artı c parabolü dik koordinat düzleminde y eksenini A noktasında, x eksenini B ve C noktalarında kesmektedir. Dik koordinat düzleminde ABC noktalarının yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Buna göre ABC sayılarının işaretleri sırasıyla hangisidir diye sormuş. Arkadaşlarım bu bir parabol ise B ile C noktasında ve burayı da A noktasında kesiyorsa bu parabol kolları yukarı doğru olan ancak şu şekilde olan bir paraboldür sevgili arkadaşlar. Şimdi şu C'nin ben aslına bakarsanız Y eksenini kestiği nokta olarak e, biliyorum parabolde. Dolayısıyla Y ekseninde pozitif tarafta kestiği için C kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir diyebilirim. Şimdi kaldı A ve B. Ne dedik? Kolları yukarı doğru olan bir parabol demiştik. Kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğu için a da pozitiftir, baş katsayı. Şimdi sırada b var. B için de tepe noktasının apsisinin, bakın burada olduğunu görüyoruz, yani pozitif olduğunu biliyoruz. Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a ile buluyorduk biz. Şimdi burada eksi b'nin 2a'ya, yani pozitif bir sayıya bölümü eşittir yine pozitif oluyormuş. Şimdi neyi pozitife bölersen pozitif gelir? Tabii ki pozitifi. O halde eksi B pozitifmiş, eksi B pozitifse B negatiftir arkadaşlar. Yani A'nın beğeneceğinin işareti artı eksi artı olacaktı sırasıyla. O halde cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi hazırsanız geçelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz 3 4, yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru ve beğendiğim de bir soru. ÖSYM 2017'den 2018'den beri sevgili arkadaşlarım. Üçgensel sayı dizileri, fibonacci sayı dizileri gibi konuları. Müfredatında barındırıyor fakat şimdiye kadar bunlarla alakalı bir soru gelmedi. Ama bu demek olmuyor ki bundan sonra da gelmeyecek. Gelebilir arkadaşlar hele ki 6 senedir 5 senedir 6 senedir müfredatında olan bir içeriği ÖSYM şimdiye kadar hiç sormamıştı olmadı ki sorabilir aklınıza bulunsun. Dolayısıyla 3. sorumuzu dikkatli bir şekilde dinleyelim. Üçgensel sayılarla alakalı bir soru. ...en doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı biçimde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denilir demiş. O halde üçgensel sayıların sevgili arkadaşlarım genel terimi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Çünkü 1'den n'ye kadar olan e, sayıların toplamından bahsediyoruz. Ve benim o halde bu üçgensel sayı dizilerimin genel terimi budur diyebilirim. Mat 1'de yani TET'de de gördüğümüz bir formül. Tüm üçgensel sayılar küçükten büyüğe doğru bir ahen dizisinin terimlerini oluşturduğuna göre... A9'un um, A8 eksi A6'ya bölümü kaçtır diye soruluyor. A9 demek arkadaşlarım en yani gördüğünüz yere 9 yazarsınız. Yani 9 çarpı 10 bölü 2'dir. A8 8 çarpı 9 bölü 2'dir. a 6 da 6 çarpı 7 bölü 2'nin ta kendisidir. Şimdi üst tarafa bakıyoruz. 2 ile onu sadeleştirdim. 5 üst taraf 45 geldi. Alt taraf ise şununla şunu sadeleştirdim. 4 36 şununla şunu sadeleştirdim. 3 21 geldi. Yani 45'i 36'dan 21'i çıkarırsanız 15'e böleceksiniz. 45 bölü 15 bize cevabı yani 3'ü verecek arkadaşlar. O halde cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Devam edelim 4'le. Dördüncü soru. SML Hoca AYT video ders kitabından aldığım bir soru. Yani kendi kitabımdan aldığım bir soru. Kendi yazdığım bir soru arkadaşlarım. Beğendiğim de bir soru. Dolayısıyla dikkatli dinlemekte fayda var. Bu ifadenin eşiti hangisidir diye sormuş. Bir logaritma sorusu. Biliyorsunuz limit, süreklilik, türev, integral konuları kaldırdıktan sonra logaritma ve diziler kıymete binmiş durumda arkadaşlarım ve 2020 yılında e, yine bu konular kaldırıldığında pandemiden kaynaklı yine bu konular kaldırıldığında e, logaritmada da buna benzerde bir soru mevcuttu sevgili arkadaşlarım. Şimdi öncelikle iç tarafla ilgilenelim biz bu sorumuzda iç tarafta arkadaşlar iki tane bakın iki var burada pay ve payda kısmında tabanları iki olan bir üslü ifade var bu ifadeler bölünüyorsa biliyorsunuz ki Bunların içleri yani üstleri birbirinden çıkarılacak. 2 üzeri ln ln x'ten sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Neyi çıkaracağız? ln ln 10'u çıkaracağız. Pekala ve daha sonrasında da bunun logaritma e kuvvetini alacağız. Pekala bundan bu çıkarılırsa demek ki sevgili gençler ln x'i ln 10'a böleceğim. Ki ln x'in ln 10'a bölümü demek logaritma 10 tabanında x demektir arkadaşlarım. O halde 2 üzeri bakın elen yazıyorum. İç tarafa ne yazacakmışım? Logaritma 10 tabanında x yazacakmışım ve bunun da logaritma e'ninci kuvvetini alacakmış. Şimdi üssün üssü var gördüğünüz üzere. Üssün üssü var. O halde sevgili arkadaşlarım ne yapacağız? Bunlar birbiriyle çarpılacaklar. 2 üzeri elen. ln ne demekti? Logaritma e tabanıydı. Logaritma e tabanında logaritma 10 tabanında x çarpı Logaritma 10 tabanında Sevgili arkadaşlarım burası da 10 tabanıydı E demiş olduk Şimdi dikkat ediyorsunuz Bunun tabanıyla bunun içi aynı olduğu için Bununla bu birbirini götürecek Ve geriye sadece ama sadece 2 üzeri bakın logaritma 10 tabanında Logaritma 10 tabanında içerisine ne oldu? Logaritma 10 tabanında X olmuş oldu sevgili arkadaşlarım Şimdi Şurada 2'nin üzerinde bir logaritmali ifade var Şu ise şuradaki Logaritmanın içi o halde ben 2 ile bunu yer değiştirebilirim. Yani logaritma 10 tabanında ikisi log x diye yazdım. Log x üzeri log 2 sevgili arkadaşlarım bana cevabı verecektir. Log x üzeri log 2 D seçeneğinde verilmiştir. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Geçelim son sorumuza. Son soru bir trigonometri sorusu ve 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. Aşağıdaki birim kareli düzlemde T noktası O merkezli ve bir birim yarıçaplı çembere ettir. Bakın bunun yarıçapı 1'miş. ABT x olduğuna göre yani şuradaki açı x derece olduğuna göre sinüs x ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben burada sevgili arkadaşlarım şunu şöyle indirmek istiyorum ki bu buraya teğet olduğu için burası diktir. Daha sonrasında bir tane de şuradan şu şekilde A a'dan b'ye çekmek istiyorum ve çektikten sonra bunu da aşağı indirmek istiyorum. Ve o'dan da b'ye bir tane doğru atarsam sevgili arkadaşlarım. Ve şuraya da alfa ve alfa derseniz x eşittir 2 alfa olmuş olur. Bizden istenen sinüs x'ti yani sevgili arkadaşlarım sinüs 2 alfa isteniyor. Sinüs 2 alfayı da ben yarım açıdan 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa biçiminde yazabilirim. Daha sonrasında şurasının bir birim olması gerektiğini biliyoruz. Burası bir birimse arkadaşlar. Şimdi şunu acaba hesaplayabilir miyiz diye soracağız kendimize. Öncelikle şuradaki OB'yi hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayacağız? Bakın şurası 1 ise ki bu da birim kareli düzlendi. Dolayısıyla şurası da 1'dir arkadaşlar. Ve şurası da kaçtır? 3'tür 1, 3 ve burasının kök 10 olduğunu biliyoruz artık. Pekala. Eşittir diyorum 2 çarpı sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 10 alfa alfada komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü kök 10 dedik. Üst tarafı çarparsanız 6, alt tarafı çarparsanız 10 gelir. 6 bölü 10 da bize 3 bölü 5'i verecektir. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet videomuzun ve 5 tane sorunun sonuncusunu çözdük. Sonuna geldik. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.